Ağaiş Reze bir sizinle SkyBlock iki kişilik oynuyoruz yine yanımda Azza var fakat sesi gelmeyecek onu düzelteyim Şimdi sesi gelir Ne oldu konuşuyor Bu? Evet Sesim geliyor mi? Evet geliyor Tam. Bir evet. sana sesim geliyordu. Yeni sesim diyor O normal çünkü kapı açtım Kapatalım şunu ya. Kapatırsam senin sesin gelmez. Acık kız ben. Şunlardan uzaklaştırayım ben. Bur. Evet. Gel. Ha. Hadi başlayalım. Mid'e başladın mı? Oho. Benim arkadaşlar. Amzaya diş at. Yalan yalan. Bak, yeni skinlerimize bakalım. Gel. Bir de denge. Gel, gel. Ne, ne gel. olmuş? Yanıma. Ne olmuş? Gelme, gelme, gelme. Ne olmuş? E, Bak, de da ben varmış. benimki. Benimki. Vallahi sen kendine benzetmemişsin. En azından benimki şu an tam benziyor onlar. Tamam. <gülüyor> evet buradan gözlük takımına selam söylüyorum. Gözlük takanlara dört göz dedi. Hamza'nın evinin adresini veriyorum. Ona bir ceza kesersiniz. <gülüyor> Hürriyet Mahallesi. Bin beş. Kara, kara mı? İstanbul mu? Evet, İstanbul arkadaşlar. <gülüyor> evet, ne oldu lan gözlükçülere bir şey mi diyorduk? Ah, evet, işte abi. Aslında bu kadar yeter. Tabii. Günler. Günler. Günler ayçi. Sen kastetmedin bak ha. Beni kastetmiş. Buraya koyunda. Ne dedin lan buraya? Çok seviyorum ha. Ha beni çok seviyormuş. Çok güzel. Ne Hamza'nın gerçekliği bunlar işte, Gerçeklik bundan mu? Aa, Aa, aşağı düştü. Ya senin yapacağın şey. Tek sepetliğimiz oydı. Çubuk. Kazma. Az var ya. Bu olur o normal. İlk. Sana 3 tane gerimci olabilir. Abi. Şey, bana şey atsana böyle aşağıya. Ne budur atma, atma bir dakika. Ne yaptın? Atma atma bir dakika. Alacağım ben hemen. Ana ben sıkıştım. O elindeki çitlerden atsana. Al. Senim oldu. Attı. Nereye attın? Nereye gitti? Ha Bana geldi. Ben şu toprak var. Hadi o. Aaa. Toprakları niye alıyorsun oğlum? Ya testi olacak. Neden? Birazıın. Şu anlık. Oğlum bu taraf bu tarafı kapat. Bu taraf mecbur kapatılacak. Kanka altan yok oğlum. Ne? O şey yok oğlum. Daha iyi. Anlarsın. Kırarken anlarsın. Ağaç ciddi. Ağaç. Ağaç. Ağaç. Bana bir kazma ver, kazma O çeste Koydum çeste Çocuk senin ne zarar Diş Hızlı gaz hızlı gaz hızlı gaz Ne yapıyorsun Ben alt Neden? O da yapacağım burası benim şey, Allah. İssiz ya iyi taşı nereden kazarsan kaz sen oğlum alt taraftan <gülüyor> git kendine başka bir taş makinası yap sana senin evet benim buradan ateş çıkıyor <gülüyor> normal niye ne niye adam senin gibi mi? Dylan. Yani? <gülüyor> Bir dakika, ada inmem lazım. Nasıl inerim? Buldum. <gülüyor> Niye işim malam burada lan, işim, var burada lan. Lav nereden akıyor? Tam burada. Aferin. 12 tane doğru mana çek. Aferin, aferin. İyi alk. Onlar ver de benim çevireyim Bir dakika ola şurada bir şey yapmaya çalışıyoruz Tavuktan yumurta yedim Yumurta yedim Yumurta yedim Yumurta bayağı lazım bize ya Bir tane çıktı ya İşte bir tane çıktı O da çıktı anda bana geldi Yumurtayı da mı çekiyorsun lan sen Demesi güzel oldu ama ben seni. Zah kanım nasıl oldu bak? Şurası taş. Taş, Ana, taş, bitti. taş bitti. Şurası taş. Bunun altı su. Ta taş oğlum gaz iki tane şey yaptım. taş gazım. Yok. 2 tane yaptım derdik. İkimiz de çalışacağız. Ya. Yeah. Bu senin serin. E. Benim bildiğim serisi olan çalışmaz abi. Ben evet, yaz geri gel. 1 yes. Fark gençlik, gençlik yaşıyor da Gençlik yaşıyor demiş haberimiz. Yok. Yes. Elif! Yapma lan! Gidiyor evine! Ne oldu? Sende bir şey var mı? Ağaç. Sufır. Bir tane olsa yeter. Sufır. Ben <gülüyor> <gülüyor> ver bir tane işte. Sufır. Ben bir tane ver işte. Ah. Taş kazım yapacağım. Bir tane daha. He bir tane daha. Ne, ne oldu? oldu? Tilenci. Hemen isteyip duruyor. Beş tane daha. Alınma be. Bir... Ben de kalmaktım o kadar sana kazma yapayım <gülüyor> madem yap yap yap 3 tane taş atayım mı versen yap hayır hayır taş kazmadın yine aile o kadar, o kadar taş attım aile gelmedi sana çekil çocuk beceriksizsiz <gülüyor> bir şeye giremedi al senin olsun ha, ha? benim olacaklar öküz tam bir öküz Artık şöyle bir challenge yapıyorum. En çok ölen ada arkadaşına 1000 TL bağışlayacak. Ben bilmem. Beni denge mi sanırsın? Bana ne? Akşam akşam kaz parayı en çok şafan kaybeder. Ölen kaybeder. Vereceğim. Ben kazdım mı? Ben vermem. Sen vermek istiyorsan verebilirsin. Ölmem ki ben, ben senden. Ben senden az öldürmem. Oğlum bir saat kira daş kazdım bir tane daha getireceğim. Baktasın. Kaldı bu. Evet. Ha? Oyundan niye ayrıldın? gibi çalış. Bir ordiyon hesap. Arkadaşlar burada Ar Ar Bak ne diyor? skyblock sunucularında bir orijinal hesap Bir Skyblock bir orijinal hesap, bir de yan hesapa izin var ama ikinci hesap da afk olarak durulabilir. Diğer türlü chat yazı yazması yasaktır. Allah veriyor ne ya, aynı lan. eriktağlı göbrektir eriktağlı göbrektir <gülüyor> sanosan slash c görevini yaptınız mı slash c görevi neymiş de? slash ya yanlış aldım slash c Ha görevler hepsini bitirmek lazım bu arada video bitti haberin olsun yani bitmesine çok asıl aldım slash Slash g görevlerini yapınız Sonra sky lord olabilirsiniz diyor Tamam ben taş adayı biraz Amacımız yapayım. o tamam mı? Ne? Slash c yaz -G. Orada g dolusuyla görev var bak Oo, onları, bit onları bitirince şey alacağız, e, Sky lord oluyoruz Sky lord olmak ne demek biliyor musun? Ne demek? Adanın birincisi olmak demek Adana birincisinin mi? Evet. Anla ben yapabilirim. Slash market yazın. Riksimden satılabilecek eşyaları görebilirsiniz. Yada var toplu satış yazın. Ben yeni yeni görüyorum bunları. Burada şey satılıyor ama örümcek gözü satılmıyor yani. Örümcek gözü niye satılmıyor? Karaktaş 3 TL'ymiş. Pişmiş taş 50 TL'ye satılıyormuş valla şuraya niye taş konulmuyor nereye şuraya şuraya nereye valla şuraya bak al şu taşı Attım. koyulmuyor çekil ana taş koyulmuyor niye Olay taş ben, niye taş konulmuyor ben sana soruyorum tamam mı? Ana, tavuk var kesin tavuktan dolayı alır lan pis tavuk ee, bitireceğim şimdi. Evet gençler Biz adayı büyütürüz. Bana abone olun Hamza Gam. Hamza Gam'e dış atmayı unutmayınız. hoşçakalın hoşçakalın Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hamza'ya. Üstteki videoları. Daha tamam, Sağ soldaki videoları izleyiniz. hoşçakalın evet, Bye bye.